Diyarlı eski. Hahaha Arka oynuyor mu yok? Sağ ön. İşte eğil budur he. O duman olayla ne? İçine şey mi? Fudra mı döküyorsun abi? içine koza bitti kültürü aynen ama şeyim şeyde bu sabit zaten orta sabit Peki bunun şimdi arkadaşlar merak ederiz maliyeti ne olmuş olur maliyeti mu şöyle bir şey yap bende 250 lira var abi eğitim sistemini sadece maliyeti 250 lira var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlere göstereceğim demiştim ama o maşamız burada bizim. O maşa olayı bu. Şimdi bunu, bunu çekelim biz. Evet, böyle böyle bir şey. Değirli uzun şase Ama o sistemi ortaya da yapsam çok iyi olur ha ortada kaldım değil mi ağırlıktan Ağırlıktan yetişmiyor değil mi? 250'ye mal olur Türkler, tanklar filan